Arzum epilasyon aleti. Ürünle ilgili ilk bakışa geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapacağım. Videonun sonundaki ankete katılmayı unutmayın. Aynı zamanda açıklama kısmındaki internet adresinden de ürünle ilgili alternatif fiyatlara ve kullanıcı yorumlarına ulaşabilirsiniz. Gelelim Arzum epilasyon aletine. Genel tasarım konusunda Arzum bence gayet başarılı bir tasarım ortaya koymuş. Alternatif ürünlerle kıyasladığımda bana göre bu ürün bir adım daha önde. Epilasyon aletinden çok fazla anlamasam da kullanıcı yorumlarına baktığımda bir epilasyon aletinde olması gereken neredeyse her şeyin mevcut olduğu dile getirilmiş. Özellikle cımbız sistemi, iki farklı hız ayarı, ürünle birlikte gelen temizleme fırçası ve saklama kalıfı sayesinde ürünü kullanmanız daha zevkli hale geliyor. Hemen konuyu toparlayayım. Küçük bir fiyat araştırması yaptığımda en uygun A101'de satıldığını fark ettim. Hem genel tasarım olsun hem de kullanım kolaylığı olsun bana kalırsa güzel bir ürün. İhtiyacınız varsa düşünmeden alabilirsiniz. Ama hala içinizde bir tereddüt varsa